Matris toplamayı öğrendik, matris çıkarmayı da öğrendik, matris çarpmayı da öğrendik, şimdi merak ediyor olabilirsiniz, acaba matris bölmesi diye bir şey var mı? Bu konuya girmeden önce sizi bazı kavramlarla tanıştırmam gerekiyor ve sonra göreceğiz ki tam olarak bölme olmayan ama ona benzeyen bir şey var. Bu kavramla tanışmadan önce size birim matrisi anlatacağım. Birim matris bir matristir. Ben onu büyük i ile göstereceğim. Bu matrisi bir başka matrisle çarparsam aslında buraya bu noktayı koymalı mıyım? Neyse. Neyse, bunu bir başka matrisle çarparsam yine o matrisi elde ederim. Ya da bir matrisi birim matrisiyle çarparsam yine aynı matrisi elde ederim. Ve matris çarpması yaparken yönün önemli olduğunu unutmayın. Burada size verdiğim bilgiler normal çarpmada geçerli olmaz. Çünkü normal çarpmada a çarpı b her zaman b çarpı a'ya eşittir. Ama matris çarpması yaparken hangi yönde yaptığımız önemlidir. Eğer kare matrislerle uğraşıyorsak her iki yönde de yapabiliriz. Eğer kare değilse sadece bir yönde işler, her iki yönde değil. Evet, bu konuda matris çarpması ile ilgili öğrendiklerimizi düşünüp, niye böyle oluyor anlayabilirsiniz. Neyse bu matrisi tanımladığım bu matris neye benziyor? Aslında bayağı basit. Eğer 2'ye 2 bir matrisimiz varsa, bir'im matris 1, 0, 0, 1 olur. Eğer 3'ü e 3 bir matrisimiz varsa 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 0, 0, 0 1'dir. Şekli anladınız sanırım. Eğer 4'e 4 istiyorsanız, birim matris 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1'dir. Herhangi bir boyut için ne olacağını görmüşsünüzdür. Şablonu kaptınız herhalde. Bunu n'ye n boyutlarına kadar yapabiliriz. Üst sol köşeden sağ alt köşeye kadar uzanan diagonal üzerine 1'ler var. Geriye kalan her şey 0. Bunu size söyledim, şimdi de ispat edeceğim. Bu matrisi alalım ve bir başka matrisi de çarpalım. Ve ilk matrisin değişmediğini gösterelim. Pekala, 1, 0, 0, 1'i alalım ve onu çarpalım, genel bir matris yazalım. Böylece bütün sayılar için geçerli olduğunu göreceksiniz. a, b, c, d. Evet, bu neye eşittir? Şimdi bu sıra ile bu kolonu çarpacağız. 1 çarpı a artı 0 çarpı c. Eşittir a ve bu sıra çarpı bu sütun 1 çarpı b artı 0 çarpı d bu da b'dir sonra bu sıra çarpı bu sütun 0 çarpı a artı 1 çarpı c eşittir c ve son olarak da bu sıra çarpı bu sütun 0 çarpı b artı 1 çarpı d bu da sadece d eder değil mi İşte oldu. Şimdi bu egzersizi bir de öteki yoldan yaparsanız bayağı eğlenceli olacak. Aslında daha da iyisi buna, bunu bunu 3'e 3 bir matriste yapmak. Ve göreceksiniz yine işe yarayacak. Peki bu niye böyle oluyor? Şimdi düşünürseniz, bunun nedeni sıra bilgisini buradan sütun bilgisinde buradan alıyor olmanız. Esasen ne zaman iki vektör çarpsanız, aslında yaptığınız şey ilgili terimleri çarpıp toplamaktır. Eğer sadece 1 ve 0 varsa, 0, bu sütun vektördeki birinci terim hariç diğer terimleri sıfırlayacak. Onun için geriye bir tek a kalacak. Bu nedenle de bu sütun vektördeki birinci terim hariç tüm terimleri yok eder ve size bir tek b kalır. Ve aynı şekilde bu ikinci, bu da ikinci terim hariç her şeyi sadeleştirir. Onun için burada da bir tek c kalır. Bu çarpı bu, sadece c kalır. Bu çarpı bu sadece d kalır. Aynı durum 3'e 3 ya da n'e n'ye e, n, n vektörlerde de karşımıza çıkacak. Bu enteresan bir durum. Şimdi benzetmeyi tamamlamak istersek biraz düşünelim. Normal matematikte 1 çarpı a eşittir a. Ayrıca biliyoruz ki 1 bölü a çarpı a normal matematikte eşittir 1. Ve biz buna a'nın tersi deriz. Bu a'ya bölmekle aynı şeydir. Peki bunun matris için bir uyarlaması var mı? Evet renkleri değiştireyim, bu yeşili biraz fazla kullandım. Şimdi bir matris olsa ve buna bu matrise A desek ve bu matrisi bir başka matrisle çarpsam. Ve buna da A'nın tersi desem ve sonunda sonuçta elimde bir sayısı değil de 1'e eşdeğer bir matris kalsa. Bir matriste kaldım a çarpı a'nın tersinin de birim matrise eşit olması gerekir. Eğer düşünürseniz, ikisi de doğru olduğuna göre, ters a, a'nın tersi oluyor. Ama aynı zamanda, a da a'nın tersinin tersi oluyor. Yani birbirlerinin tersi oluyorlar. Bütün söylemek istediğim buydu. Böyle bir matris var ve a'nın tersi deniyor. Evet, bu arada 3 kere a'nın tersi dedim galiba. Şimdi de nasıl hesaplayacağımızı göstereceğim. Hadi yapalım bakalım. 2e2 2 için hesaplamak bayağı kolay. İnsanlar bu işin teknik tarafını nasıl bulduk konusu size biraz enteresan gelebilir ya da algoritması size ilginç gelebilir. 2e2 2 kolay dedik. 3 3 biraz daha karışık. 4e4 e 4 bütün gününüzü alır. 5'e 5te matrisin tersi bulunurken mutlaka bir dikkat hatası yapılır. Onun için bilgisayarın yapması daha uygundur. Neyse matrisi nasıl bulacağız? Matrisi bulduktan sonra gerçekten tersi olduğunu doğrulamalıyız. A matrisim olsun ve elemanları A, B, C, D olsun. Bunun tersini hesaplamak istiyorum. Bunun tersi aslında şimdi size büyü gibi, sihirbazlık gibi gelecek. Daha sonraki videolarda bunu nasıl işlediği hakkında biraz daha açıklayıcı olacağım ya da nasıl bulduğumuzu size göstereceğim ama şimdilik maalesef sadece ezberlemenizi istiyorum. Böylece bir matrisin tersini hesaplamayı bildiğiniz için, kendinize güveniniz artacak. Kendinize güveniniz gelecek. Hava atabilirsiniz insanlara. Önce bulmanız gereken 1 bölü a çarpı d eksi b çarpı c sayısı. a d eksi b c. Bu sayı a d eksi b a matrisinin determinantı denir. Bu 1 bölü determinantı bir matris ile çarpacağız. Bu 1 bölü AD eksi BC sadece bir sayı ve sadece skaler bir büyüklük. Ve bunu çarpacağımız matrisi şöyle buluruz. Önce A ile D'nin yerini değiştireceğiz. Demek istediğim sol üstteki eleman ile sağ altı değiştireceğiz. Sol üst D, sağ alt A olur. Bu de yeni alt soldaki eleman ile üst sağı eksi yaparız. Sağ üstü, evet eksi yaparız. Eksi c ve eksi b olur. Ve determinant, bu arada bu söyleyeceğime de bir şey sormadan, sorgulamadan inanmanız gerekiyor. Bundan sonraki videolarda sizi daha çok, daha bir aydınlatacağım ama determinantın ne olduğunu öğrenmek çok havalı bir şeydir ve bunu ortaokulda işliyorsanız sadece hesaplamasını bile bilmek yeterlidir. Aslında bu benim çok sevdiğim bir şey değil, neyse. Bu nedir? nedir nerede kalmıştık? Bu da a'nın determinantıdır. Bir karşınıza soru olarak çıkabilir. a'nın determinantını bulun. Size sadece bunu söyleyeceğim. Determinantın işareti a mutlak değer içinde olarak gösterilir. a'nın determinantı eşittir ad eksi bc. Bunu söylemenin bir başka yolu, bu bir bölü determinanttır. O zaman, a'nın tersi eşittir 1 bölü a'nın determinantı çarpı d eksi b eksi c a matrisi, nasıl bakarsanız. Şimdi bunu gerçek bir probleme uygulayalım ve göreceğiz ki o kadar da zor değilmiş. Önce harfleri değiştirelim, böylece her zaman matrise a denilmeyeceğini anlarsınız. Farz edelim ki bir matris, bir matris, matris b var. Bu matrisin elemanları ise, gelişi güzel söyleyeceğim, 3, eksi 4, 2, eksi 5. Şimdi b'nin tersini bulalım. b'nin tersi eşittir 1 bölü b'nin determinantı çarpı bir matris. b'nin determinantı nedir? 3 çarpı eksi 5, eksi 2 çarpı eksi 4. Evet, 3 çarpı eksi 5 eşittir eksi 15. Eksi 2 çarpı eksi 4, 2 çarpı eksi 4 eşittir eksi 8. Bunu eksi 15'ten çıkaracağız. Onun için artı 8 olacak. Peki bunu neyle çarpacağız? Bu iki terimin yerini değiştirdik. Eksi 5 ve 3 oldu. Bu iki terimin de negatifini alacağız. Eksi 2 ve 4 oldu. 4 daha önce eksi 4'te o yüzden negatifini alınca Pozitif 4 oldu, değil mi? Bakalım bunu sadeleştirebilecek miyiz? b'nin determinantı eşittir eksi 15 artı 8. Yani determinant eşittir eksi 7. Burası eşittir eksi 1 bölü 7. O zaman b'nin determinantı eşittir eksi 7. O zaman bu da eksi 1 bölü 7 çarpı eksi 5, 4, eksi 2, 3. Bu da eşittir. Bu sadece bir skalerdir, bir sayıdır. Onun için her bir, onu her bir elemanla çarpıyoruz. O zaman burası eşittir. Eksi eksi artı yapar. Bu 5 bölü 7'dir. 5 bölü 7 eksi 4 bölü 7. Bakalım. Artı 2 bölü 7. Sonra eksi 3 bölü 7. Evet, biraz karıştı sanki. Sonuçta bir dolu kesirle kaldık. Bunun gerçekten b matrisinin tersi olduğunu şimdi doğrulayalım. Hadi çarpmaları yapalım. Bunu yapmadan önce biraz yer açalım. Evet buna artık ihtiyacım yok. Gidebilirsin. Şimdi bu çarpı bu ya da bu çarpı bu. Bakalım gerçekten birim matrisi eşit midir? Doğrulayalım. Bunu yapalım. Renkleri değiştirelim. O zaman b'nin tersi eşittir 5 bölü 7. Eğer hata yapmalıysam eksi 4 bölü 7. 2 bölü 7 ve eksi 3 bölü 7. Bu b'nin tersidir. Bunu b ile çarpalım. 3 eksi 4, 2 eksi 5 ve bu da çarpım matrisi olacak. Hesaplamaları için biraz yere ihtiyacımız var. Renkleri değiştirelim. yine bu, bu sıra ile bu sıra ile bu sütunu çarpacağım. 5 bölü 7 çarpı 3 nedir? 15 bölü 7'dir. Artı, Eksi 4 bölü 7 çarpı 2. Eksi 4 bölü 7 çarpı 2 eşittir, doğru mu bakayım, 5 çarpı 3 eşittir 15 bölü 7. Eksi, eksi 4 bölü 7 çarpı 2, yani eksi 8 bölü 7. Şimdi de bu sırayla bu kolonu çarpacağız. 5 çarpı eksi 4 eşittir eksi 20 bölü 7. Artı 4 bölü 7 çarpı eksi 5. Bu da 20 bölü 7'dir. Aşağı inelim ve bu terimi yapalım. Bu sıra ile bu sütunu çarpacağız. 2 bölü 7 çarpı 3 eşittir 6 bölü 7. Artı eksi 3 bölü 7 çarpı 2. Bu da eksi 6 bölü 7 olur. Bir terim kaldı şükür. 2 bölü 7 çarpı Eksi 4 eşittir 8 bölü 7. Artı eksi 3 bölü 7 çarpı eksi 5. Eksiler birbirini götürür geriye artı 15 bölü 7 kalır. Şimdi sadeleştirirsek ne kalır? 15 bölü 7 eksi 8 bölü 7 eşittir 7 bölü 7. Bu da 1'dir. Bu 0'dır. Bu da 0'dır. 6 bölü 7 eksi 6 bölü 7 sıfırdır ve eksi 8 bölü 7 artı 15 bölü 7 eşittir 7 bölü 7. Demek ki bu da 1'dir. Ve çıktı. Bu matrisin tersini aldık. Hata yapmadan bir kazaya kurman gitmeden. Burada işin esas zor kısmı ispat etmekti. Yani yaptığımız çarpmada o kadar çok kesir ve eksi sayı vardı ki neyse. Umarım yeterince tatmin edici olmuştur. Siz kendiniz isterseniz çarpmayı öteki şekilde yapıp yine birim matrisin çıktığını görebilirsiniz. Neyse, ikiye iki bir matrisin tersi böyle bulunuyor. Gelecek videoda göreceğiz ki üçe üç bir matrisin tersini bulmak çok daha eğlenceli olacak. Evet, siz görüşmek üzere, hoşça kalın.